İlhami Bey'le biz tabii Saha Expo sırasında çok sayıda röportaj yaptık ama şimdi yeni görevi Makine Kimya Endüstrisi MK'nin başındasınız. Öncelikle böyle bir daha önceden hayırlı olsun dedik ama şöyle bir kameranın karşısında sizlere yeni göreviniz hayırlı olsun diyelim. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ ol. Makina Kimya çok köklü bir kurulmuş kuruluşumuz savunma sanayi ile ilgili ve tabii ki birçok proje gündemde en başta soracağımız konuda yeni Altay tankıyla ilgili Makine kimya neler yapıyor yeni Altay'a? Nasıl gidiyor? Çünkü önümüzdeki 2 yıllık bir kara kuvvetlerinin test aşaması var. Şimdi Altay tankının tankı tank yapan unsurları makina kimya tarafından yapılıyor. Yani tank ne yapar? Ateş eder. Yani tank o cüsseyi, o bütün o karmaşık sistemlerinin tamamı Karşı tarafa nüfuz etmek için. Bunun için ne kullanılır? Top kullanılır, makinal tüfek kullanılır. Onların ikisi de makina kimya tarafından yapılıyor. Dolayısıyla... Sizi yakalamışken sorayım. İthal etmiyoruz değil mi biz? Makinal tüfek hayır, ve namluyu... Hayır, hayır, Yani oradaki e, şeylerin hem işin top tarafı hem makinal tüfek tarafı tamam makinat kimya tarafından üretilmektedir. Yerlidir, millidir. Eğer hani e, öğrenmek istediğiniz şey buysa tamamen yerli ve milli ve tamamen kendi imkanlarımızda ki bu tank topu ve makinalı tüfeği Altay'la bizim geliştirdiğimiz bir şey değil ki. Biz zaten yıllardır, 10 yıllardır yaptığımız iş yani. Bunun Altay'a uyarlanmış şekli, Altay'ın ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde uyarlanmış şekli. Testler nasıl gidiyor? Ne durumdasınız? Biraz da o bilgiyi sizden alalım. Testler gayet güzel. Tabii bu teslim öncesi testler orada istenilen performansı da üzerinde bir başarı elde edildi. Bu teslim sürecinden sonraki testlerde zaten son kullanıcı tarafından yani silahlı kuvvetler tarafından yapılmaya devam ediliyor olacak. Biz de e, seri üretim altyapısının e, o talebin daha doğrusu teslim süreçlerine uygun hale getirilmesine ilişkin hazırlıklarımızı yaptık. Orada herhangi bir sıkıntı yok. Silahlı kuvvetler evet biz artık seri üretim sürecine geçiyoruz dediği andan itibaren biz de BMC'nin teslim süreçlerine uyacak şekilde onların top ve makine altyapı ihtiyaçlarını karşılıyor olacağız, sıkıntı yok. Gelelim Boran Projesi'ne geçtiğimiz günlerde de imzaları attınız bunlarla ilgili, evet. ne durumdasınız biraz da o projenin son en güncel durumunu sizden alalım. Şimdi aslında Boran çok önemli bir açılım oldu, neden? Çünkü artık konvansiyonel harp biraz şekil değiştiriyor. Yani bunu şeyde çok net olarak gördük. Özellikle Ukrayna Rusya Savaşı'nda çok net olarak gördük. Daha öncesinde işte Doğu bloku mantığı ile ve NATO mantığı ile konvansiyonel alpler bir şekle girmişti. Kendince daha böyle ağır tankların, topların işte piyadenin ondan sonra senkronizasyonu ile yürütülebilecek türden harekatlar iken şimdi daha böyle proaktif, daha paramiliter yapıya daha yakın hususlarda bir takım neticeler alındığı görüldü. Bu da biraz şeyden de esin kaynaklandı. Yani mesela Suriye'de, Irak'ta veya dünyanın belli başka bölgelerinde vekalet savaşları bu vekalet savaşlarının işte bir takım paramiliter gruplar üzerine işte terör örgütleri üzerine bindirilmesi dolayısıyla oralarda böyle çok büyük konvansiyonel yapılardan ziyade daha e, pratik, daha e, hızlı reaksiyon gösterilebilen, daha küçük gruplara karşı etkili olabilen sistemler e, daha ön plana çıkmaya başlamıştı. Ama e, konvansiyonel bir harp olarak Ukrayna ve Rusya savaşı başladığında bu savaşın da yavaş yavaş öbür tarafın konseptine evrildiğini görmeye başladık. Bunun için de Boran orada çok önemli bir şey haline geldi. Yani helikopterle taşınabilen, özellikle hava hücum harekatlarında piyade birliklerinin, komando birliklerinin vurucu gücü olarak hızlıca yer değiştirebilen, hızlı atış yapıp ondan sonra farklı ıı, şeylere, mevzilere geçebilen yapısı, Boran türü silahları daha kıymetli kılmaya başladı. Onun için bunlara talep arttı. Öyle olunca, şimdi dünyada bu anlamda da bizim... Iı, bir rakibimiz daha var. Bu tip şeyler şey oluyor. Daha kıymetli hale geldi. Şimdi bizim geliştirmiş olduğumuz bu Bora'nın sahada ve sahanın her bir tarafında yani hem fiilen çatışmada olduğumuz bölgelerde hem işte ne bileyim Doğu-Güneydoğu arası gibi çok sarp yoğun şeylerin yaşandığı bölgelerde Silahlı Kuvvetler tarafımızdan uzunca bir süre denendi ve şeyler bir takım düzeltmeler de yapıldı, oradan alınan feedbacklerle bir takım iyileştirmeler de yapıldı ve son halini aldı. Ee i̇şte şeyde bu hafta Salı günü de savunma sanayi başkanlığımızda seri üretim sözleşmesi imzaladık. Ama bu daha başlangıç. İşin bir tarafında bu var, bir tarafında mesela Bangladeş'e böyle bir satışımız söz konusu, sözleşmesi tamamlanmış. İsim vermeyeceğim üç ülkeyle daha böyle bir şey söz konusu. Hele ki o ülkelerden bir tanesi. Türkiye'nin talebini üçe katlar boyutla. Dolayısıyla o alanda önümüz açılmış oldu. Silahlı kuvvetlerin envanterine bu şeyleri sokmakla önümüz açılmış oldu. Ee, Boran tarafı iyi gidiyor. İnşallah orada hem atış kontrol sistemlerinde hem diğer işte mesela ağırlığının biraz daha hafifletilmesi, işte ne bileyim istikrarının biraz daha, ya yani vuruş istikrarının biraz daha artırılması için yeni teknolojinin imkanlarıyla o top kendi şeyde, ömür devir süreci içerisinde kendisini geliştirerek ilerlemeye devam edecek. O anlamda güzel bir açılım oldu şeye. Son dönemde tabii makina kimyanın bir de deniz platformlarında kullanılan top sistemleriyle ilgili bir adımı oldu. Evet. Ne durumdasınız? O projede işler nasıl gidiyor? Şimdi o projede bir şeyde Beykoz gemisinde testler tamamlandı. Ondan sonra orada başarılı sonuçlar alındı. Onun hemen arkasından bizim açık deniz karakol botu ile ilgili teslim sürecimiz devam ediyor. İşte Eylül başı gibi o topumuzda teslim ediyor olacağız inşallah. Arkasından Milgem 5-6-7, pardon 6-7-8 özür dilerim. Milgem 6-7-8 için şeyleri, çalışmalarımız devam ediyor savunma sanayi başkanlığı ve Ana yüklenici firmayla, şeyle, Sedef Tersanesi ve STM konsorsiyumuyla, ondan sonra süreçlerimiz devam ediyor. Ama iş orada kalmıyor. Hem bizim diğer korveç satışları hem doğrudan topa tale talepler de var. Mesela bu yakın zamanda işte Suudi Arabistan'a korveç satışı e söz konusu. Ondan sonra o orada da alt sistem olarak yine bu e bizim burun toplarının kullanılması söz konusu olacak bunu o yönüyle görüşüyorum. Başka başka şey başka devletlere bu şekilde ama bir de onun dışında bizim sadece kendi ürettiğimiz platformlarda değil de başkalarının ürettiği platformlarda da İtalyan rakiplerimizle beraber teklif verebilir duruma geldik. orada da iyi bir şey sürece girildi inşallah. başta tabii Ukrayna savaşıyla ilgili önemli bir konuya temas ettiniz. Dünya galiba Avrupa ve NATO biraz e, ee, envanteri silah anlamında mermi, top mermisi epey düşüyor. Makina kimya olarak yeni böyle bir ihracat kapıları açılıyor mu? Bu durumla ilgili üretiminizi arttırıyor musunuz? Bir de bunu sormak isterim. Şimdi Tolga Bey, geçen şeydeydik. ADEX fuarındaydık. Ondan sonra onun arkasından Brezilya'ya gidildi. Ben Brezilya'ya gidemedim gerçi de. Abu Dabi'ye gittim. Ben yıllardır savunma sanayi fuarlarındayım. Eee hiç bu kadar agresif bir fuar görmedim. Abu Dhabi'deki kadar agresif bir fuar görmedim. Yani özellikle bu konjonktürün etkisiyle insanlar artık neredeyse pazarlık bile yapmıyor. Yani bulduğunu alma derdindeler. Böyle bir şey oluştu. Özellikle NATO'nun seferi stok seviyelerini yukarıya çekmiş olması, NATO ülkelerinin ee, savunmaya ayırdıkları payların özellikle gayrı safi milli hastalarda %3'lere bazı ülkelerin daha da bunun üzerine çıkarmış olması e, artı Avrupa'nın yıllarca rehavet içerisinde e, şeyden uzak hem e, savunma sanayi yeteneği geliştirmekten uzak hem asker geliştirmekten uzak öyle şeyde ne o ee, pamuklar içinde bekliyorlardı ha, şimdi ha, gerçek ha, ortam var gerçek ortaya çıkınca çok dediğim gibi agresif bir şekilde bu konulara yönelmeye başladılar. Avrupa'nın o tavrı, sonra Çin-Amerikan gerginliği vesaire öyle olunca sadece bu iş Avrupa'da kalmadı. İşte Orta Doğu gibi, Uzak Asya gibi ondan sonra hatta Kuzey Afrika gibi Orta Afrika gibi pek çok ülkelerde bu anlamda ciddi ihtiyaçlar doğurdu. Öyle olunca özellikle belli bazı konularda mesela 155'lik mühimmatlar gibi veya işte Max serisi gibi 82, 83, 84 Max serileri gibi konularda çok aşırı ihtiyaç oluştu. Şimdi biz de hem kendi silahlı kuvvetlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak, hem bu anlamdaki oluşan pazardan pay alabilmek adına kapasite artırma ihtiyacındayız. Ve inşallah o kapasite artırma yatırımlarını da yapıyor olacağız. Yani hem bu uçak bombalarıyla ilgili olarak, Max serisi bombalarla ilgili olarak hem ee, konvansiyonel mühimmatlarla işte 155'lik olsun, 203'lik olsun, 105'lik olsun ondan sonra bir takım tank savar ile ilgili olarak da e, artı bunların işte patlayıcı e, şeyleri yani kimyasalları tarafında da kapasite artırım gayretlerimiz e, devam ediyor. Hatta burada e, belli bazı konularda şey de çok düşük. ne o Başa baş noktası da yani 1.6'lara varan şeyler var. Yani çok cazip bir Yatırım aracı haline geldi şeyler. Burada tabii özel sektörümüz de e, şey yapıyor, ciddi yatırımlar yapıyorlar. Özellikle işte fişe katları konusunda veya işte barutlar konusunda, hatta belli bazı firmalar şey gibi böyle makserileri gibi işte havanlar gibi belli bazı konularda artık özel sektörümüz de bu anlamda pazardan pay kapmaya başladı. Biz de tabii bir devlet firması olarak ondan sonra bunların hem regülasyonlarında hem onlara abilik yapma anlamında de onları şey yapma onları alan açma anlamında ıı, üzerimize düşen vazifeleri yerine getirmeye gayret ediyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Ee, hayırlı ol, uğurlu olsun yeni göreviniz. Siz artık hani Makine Kimya sizinle birlikte umarım inşallah daha da yüksekten uçmaya devam edecek. İnşallah hep beraber ülke olarak. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.